Yo da Türkiye'de artık neredesin hiç merdem? Bugün de gerçekçi bir trilik kalmadın. Türkiye'yi temsil eden en büyük kanalın bile, CTR'de C, CTR'de B. Harzlı 10 milyon olmasın. Yarısı trilikten yoksun insanlara büyük bir yol gösteriyor. Bugünün yolu pop yalamak. İçerikten esinlenmek veya bir konsepti kendine göre dizayn etmek sorun değil. Ama bir içeriği tamamen aynı konsept üzerinden çalmak, gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimiz öğretmemize açısından Tamamen bir engel. Orkun silahla vurduğur ve üstünde yelek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak ettiği için videoya tıklıyor. Içi evet. Tıklama sebebi ve baş edilen içerik tamamen sahtelikten ibaret. Saçını 3'e vurduğunu söylediği bir video ve bu videoyu tıklayan herkes Orkun saçını 3'e vurduğu için açıyor. Aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben anlamadım. Bu neyin videosu saniyenin? Plan izlemem kızından para. Plan içeri kemalemen yalan atılarak kazanılıyor. Senin için krik bey yapmak basit gelebilir. Ama gerçekten Türkiyeyi temsil eden büyük kanalların bu kadar golpi greçiliklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor. <gülüyor> Lütfen özgün olun. Kışkırtma çiriklerini halen anlamıyorum. Sadece bir adamla hiç katılmıyorum bu arada. İzleyelim mi? Merak ediyor musunuz devamını bu videonun? Ama ben buna katılmıyorum. İzleyelim mi? Senin bu hareketlerin kamera <gülüyor> açık olmadan yaptığını düşünün <gülüyor> Bu olay psikolojik açıdan turun olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu iğrenç içeriğin video için yapılması onu normalleştiriyor ve bu tamamen yanlış. Birini bağlayıp onu özgürlüğünden alıkoymak koymak yapmanı istemediği fiziksel eylemler yapmak sırf kamera alındığı için normalleştiriliyorsam Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesi izleyicilerin istediği içeriksem kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar çünkü bunlar siziniz. <gülüyor> Bak hadi gel mali bako yap bak yap bak Ya Ya Bak bak kesme. Artık ne yaptığınızın farkına varın. Tiktok, tek mesaj güdüsü havalı olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir platform Dans bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece ekrana bakmaları bile 150.000 like alıyorsam Sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir Ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil, asıl olayımız edenler. Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Size bir şey diyeyim mi bu konu üzerine ciddi anlamda düşüncem biliyor musunuz? Bu konu üzerine ciddi anlamda düşüneceğim. Merak et Saniye kanalına buradan teşekkür ediyorum burada arada inşallah fark ettikler şey İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12.000 like'ı var? Tamam ben boş bir şey değil neden 12.000 like'ı var? Tamam tamam tamam <gülüyor> sakin, <gülüyor> sakin <gülüyor> ol Sakin <gülüyor> ol Bırak boş ya bunu boş TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargılarım, üretinin güzel veya büyük kötü olması, nizaz seviyeleri kendini maymunlaştıran insanlar ve hayattaki tek büyüklük anlayışlarım, güzel veya yakışıklı olmak kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Beyin editen içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyler hak ettiğinizi bir gün anlar ve buradan kurtulursunuz. Gerçekten fikrimi değiştirdiniz saniye kanala. Gerçekten fikrimi değiştirdim. Oturup bunun üzerine düşüneceğim yani. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli bir topluluk istiyorsak şu anki kitlelerimizi güzel içeriklerle büyütmeliyiz. Hiçbir çocuk günde 12 saat boyunca yürüme tiktoklarını izleyip birbirini işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım, sadece para kazanmak için yapılan, çılınan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip, iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp, izleyicilerine bir şeyler katan akıllıca hazırlanmış eleştirileri izlemeli. Çünkü bildiğim tek şey, büyüdüklerinde onlara dönüşmeli. bir saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yeter artık. Herhalde. Peki. Şimdi buradan şuna geleceğim. Minik bir yorum yapmak istiyorum evet yayınlarda böyle çok güzel içerikler izliyoruz çok faydalı vesaire falan demeyeceğim asla bu olaylara tamam mı ama bana saf yatıyorsun işte ne bileyim e, aptalca şeyleri değer yargısı diyorsun vesaire falan filan dediklediğiniz noktalarda anladığınız şeylerin daha doğrusu hani benim tepki gösterdiğim çoğu şeyi Çoktan kitabının yazıldığını zaten benim hayatımda. Ve olmaması gerektiğini düşündüğüm şeyler olduğunu. Ona göre tepki verdiğimi. Ve bunun da ister istemez benim izleyicilerimi aynen olumlu yönde etkilediğini ben tekrardan anladım. Kendimle gurur duyuyorum. Evet çok aptal içerikler izlediğimiz oluyor. Hiç inkar etmeyeceğim. Yani çok boş içerikler izlediğimiz de oluyor. Ama en azından bu noktada kendimle gurur duydum yani. Tekrardan. İyi ki Allah'ım iyi ki, iyi ki saf, iyi ki salak, iyi ki şeyim yani sizin yani işte bu eleştirenlerin gözünde. İyi ki arsız bir değer yargısı olmayan e, tipleme değilim diyorum ve bu şeyi, e, videoyu noktalıyorum. Birkaç noktasına katılmadım.